Boğa burcu astrolojide oldukça sakin, ihtiyatlı, kararlı burçlardan biridir. Ancak ee, oldukça sabırlı olduğu için ve sabrının insanlar tarafından kullanıldığını anladığında oldukça öfkeli ve sinirli olabilir. Bu öfkesi can yakacak boyutlara gelebilir. Fiziksel dünyayı tam anlamıyla e, işlevsel bir şekilde kullanan Boğa burçlarının en büyük korkuları fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. Örneğin aç kalmak, güvenlik ihtiyacının karşılanmaması ve cinsellik. Bütün bunlar olmadan bir yaşam düşünemez Boğa burçları. Dolayısıyla lüks olarak gördüğümüz şeylerin Boğa burcunun hayatında elzem ve hayati önem taşıdığını söyleyebiliriz. Güzel yemekler yiyemezse bir Boğa burcu onun için dünyanın sonu gelmiş demektir. Sahip olduğu banka mevduatındaki rakamların eksildiğini görmekte Boğa burcunun bir diğer korkusudur. Sahip olduğu hiçbir şeyden vazgeçmek istemeyecektir. Akrep burcunun en büyük korkusu zodyan gizemli çekici ve tutkulu burçları olan akrep burçları hemen hemen herkes hakkında çok ciddi fikirler yürütürler ve bu fikirlerin birçoğunda da haklıdırlar. Empati yeteneği oldukça yüksek olan ve sezgileri oldukça kuvvetli olan akrep burcu başkalarının hayatlarını çok fazla merak ederler. Ancak kendi hayatları sırlarla ve gizlemlerle doludur. Her zaman bir parça gizlemli kalmayı, her zaman bir parça dikkat çekici olmayı temenni eden akrep burçlarının en büyük korkuları sırlarının ifşa olmasıdır. Hayatlarının karanlık odalarında gizli sırlar barındıran akrep burçlarının herkes hakkında yaptıkları ancak kendilerine yapılmasından hoşlanmadıkları en büyük sır ve korku gizlemlerini kaybetmek ve çekicilik, çekiciliklerini kaybetmek olacaktır. Gizem ve sırrın aslında kendilerine bir miktar çekicilik kattığını düşünen akrep burçlarının en büyük korkuları ifşa olmaktır arkadaşlar. Dolayısıyla akrep burcunun ardının önünü çok fazla araştırmayın ve bırakın o bir parça gizemini hayatı boyunca korumaya devam etsin. Yengeç Burcu'nun en büyük korkusu. Yengeç Burcu su grubundan olup aynı zamanda gizli liderlerdir. Yengeç Burcu doğrudan liderlik yapmasa da her zaman arka planda yönetimde olmayı tercih edecektir. Ama aynı zamanda çok ciddi... Güven problemleri vardır. Eğer kendi fikirlerini açıkça söylerse çevresindeki insanları kaybetmekten korkacaktır. Bunun yanı sıra dış görünüşüyle, fiziksel özellikleriyle alakalı da takıntıları vardır. Eğer onu eleştirecekseniz çok yapıcı bir üslupla eleştirmeniz gerekmektedir. Aksi halde kırılıp küsüp alınabilir. Eleştirilmekten çok korkar. Yalnız kalmaktan çok korkar. Ve esasında yönetimde olduğunun belli olmasından, Gizli sırrının açığa çıkmasından çok korkar yengeçler. Zodiyan kralı Aslan Burcu'nun en büyük korkusu gururuyla oynanılmasıdır. Oldukça mert yürekli ve dürüst olan Aslan Burçları aslında yaptıkları bütün bütün gösterileri, şovları insanların dikkatini çekebilmek adına yapacaktır. Ve kimseye minnet etmediği için, kimsenin imkanlarına ve şartlarına göz dikmediği için kendi imkan ve şartlarını zorlayarak, en büyük organizasyonları, en büyük tören ve kutlamaları kendisi gerçekleştirecektir. Bunu yaparken de diğer burçlara nazaran oldukça ihtişamlı, oldukça gösterişli yolları tercih edecektir. Bu kadar fedakarlığı yaparken kendisinin gururuyla oynayan, kendi imkanlarını küçük gören kişilerden ise çok ciddi şekilde korkan aslan burçları, özellikle bu tarz eleştirileri ve bu tarz Karşı çıkışlara uğramamak adına her şeyin en kusursuz, en mükemmel ve en ihtişamlı şekilde gerçekleşmesini isterler. Aslan Burcu'nun en korktuğu şeyler gururuyla oynanması ve küçük görülmesidir. Oğlak Burcu'nun en büyük korkusu. Zodya'nın ciddi burcu olan Oğlak Burcu, hemen hemen hayatının büyük bir çoğunluğunda çalışarak, tırmalayarak ve kendi becerileriyle zaman zaman insanların Duygularını da içe sayarak yükselme temellisi içerisindedir. Bunca yıldır çalıştığı, çabaladığı ve edindiği itibarı, edindiği konumunun bir kalemdeki paralık olmasını istemezler. El alem ne der sözü en çok oğlak borcu için geçerlidir. Bu nedenle onun kariyerine, onun çabalarına ve onun toplum önündeki itibarına herhangi bir şekilde zarar verecek eleştirileri veya onun konumunu yerle bir edecek yeni olayları, Asla kabul edemeyecek ve bunun akabinde çok ciddi bunulumlara girebilecektir. Ee, Oğlak Burcu'nun en büyük korkusu toplum önünde tabiri caizse rezil olmaktır. Diğer insanların görüşleri onun için fazlasıyla önemli olduğu ve hayatı boyunca bunun için çabaladığı için böyle bir şeyle yüzleşmek Oğlak Burcu'nun en büyük korkusu olacaktır. Yay Burcu'nun en büyük korkusu Yay burcu yeni keşifler, yeni araştırmalar, yeni insanlar, yeni heyecanlar noktasında en iyi burçlardan biridir. Genel itibariyle birçok şeyden korkmayan ve hayata pozitif bakmaya çalışan bir burçtur. Ancak bu plansız yaşayışı ve sorgulamadan her şeyi kabul edişi ve kaderci oluşu kendini sınırlandırılmış hissedene kadardır. Yay burcunun en büyük korkusu yeni bir şey öğrenememek, yeni yerler keşfedememek daha doğrusu sınırlandırılmaktır. Bu şekilde yaşayan sıradan ve rutin bir hayatı benimseyen yay burcu için hayat gerçekten çekilmez bir hale almıştır. Bu nedenle yay burçlarının özgürlüğünü kısıtlamayın ve yeni keşifler konusunda onları lütfen destekleyin. Koç burcunun korkuları. Zodian birinci bebek en hareketli en ateşli burçları koç burçları yerinde duramayan ee, en öfkeli, en sinirli tavırları göstermekten asla çekinmeyen, çok fazla hesap kitap yapmayan ve bunları gereksiz bulan burçların başında gelmektedir. Koçlar oldukça hareketli oldukları için sezgi ve fikirsel olarak bazen geri planda kalmaktadırlar. Bu nedenle bu konularda yapacağınız eleştiriler koç burcunun çok da olmayacaktır. Ancak bir koç burcunun fiziksel olarak hareket edememesi ve alanının kısıtlanması onun en büyük korkusudur. Hareket edememek, hareket halinde olamamak ve kısıtlanmak koç burcunun en büyük korkusudur. Bu nedenle koç burçlarını mümkün olduğunca özgür bırakmalı ve hareket kabiliyetini asla sınırlamamalısınız. İkizler burcunun en büyük korkusu. Oldukça sosyal olan, oldukça zeki ve oldukça çift yönlü olan ikizler burcu zodyan sosyal kelebekleridir. Bir ikizler burcunun tam olarak ne düşündüğünü, tam olarak ne hissediğini ve tam olarak ne hissettiğini asla tam anlayamazsınız tam olarak. Bu nedenle bu konudaki korkularını da keşfetmek oldukça zor olacaktır. İkizler burcunun e, hayatı paylaşmak, konuşmak ve tartışmak üzerine bir felsefesi olduğu için karşısında konuşamayacağı, anlaşamayacağı bir kişinin bulunması en büyük korkularından birisidir. Yani iletişim kuramamak, iletişim halinde olamamak. İkizler Burcu'nun galiba e, en büyük korkusudur. Sanki hayat damarlarından birisi, birisinin koptuğunu hisseder bu durumda ve iletişim kurduğu sürece beslenecek ve hayatta kalmaya devam edecektir. Bu nedenle onunla aynı pencereden e, bir, bir hayat görüşüne sahip değilseniz ve iletişim kuramıyorsanız mutlaka İkizler Burcu'ndan uzaklaşın. Kova Burcu'nun en büyük korkusu. Zodian 11. burcu ve bilim burcu olarak zeka burcu olarak kabul etmiş olduğumuz kova burcunun bu dünyayla çok fazla işi yokmuş gibi gözükse de aslında bu dünyadaki bir takım normları da fazlasıyla önemsediğini belirtebiliriz. Diğer insanlardan farklı olduğu direkt anlaşılan ve farklı bir, hayat, farklı bir perspektiften hayata bakmaya çalışan kova burcunun en büyük korkusu fikirlerinin önemsenmemesi ve zekasıyla alay edilmesidir. Diğer bütün kriterlerden muaf tutan ve kendisini farklı bir alemden, farklı bir pencereden kabul eden kova burçları özellikle zekalarıyla ve fikirleriyle diğer insanlardan farklı olduklarını düşünürler. Bu nedenle eğer bir kova burcunun zekasıyla dalga geçecek olursanız hiç ummadığınız tepkilerle karşılaşabilirsiniz ve bu insan sizinle arasına mesafe koymakta hiç çekinmeyecektir. Çünkü o her zaman Biraz daha zeki ve biraz daha akıllı olduğuna inanıyordur. Balık burcunun en büyük korkusu. Balık burcu zodyağın en gizemli, en hayalperest burçlarından biridir. Oldukça sanatsal olan, derin fantezi güçleri olan bir burcun temel ihtiyaçları karşılanmadığı veya eleştirildiği takdirde mutsuz olmayacağını ve bunlardan korkmayacağını tahmin edebilirsiniz. Yalnız kalmaktan da asla korkmayan balık burçlarının en büyük korkusu hayallerini gerçekleştirecek şartlara edinememesidir. Evet e, oldukça ilginç olan bu korku özellikle hayallerini kurduğu şeylerin gerçek olamama ihtimaliyle yüzleşme halinde ortaya çıkacaktır. Çünkü balık burcu tamamen hayalden ibaret bir burçtur. Hayalleriyle e, var olan bir burçtur. Oldukça sanatsal ve hayalleri ne kadar uçuk gibi gözükse de bunları gerçekleştirebilme potansiyeline sahip bir burç olduğu için hayallerini gerçekleştiremeyecek olması gerçeğiyle yüzleşmesi balık burcunun en büyük korkusudur. Terazi Burcu'nun en büyük korkusu. Zodyan uyum, sevgi ve ortaklık e, figürlerini ön plana çıkaran Burcu Terazi, Venus tarafından yönetilmektedir ve aşk onun için hayatında olmazsa olmazdır. Oldukça uyumlu ve oldukça diplomatik oldukları için aslında bir şekilde hayatlarında sürekli olarak aşk e, mevcuttur. Ve bu nedenle sürekli olarak fiziksel e, Anlamda kendilerini çekici hissetmek isteyeceklerdir. Bu nedenle terazi burcunun en büyük korkusu yaşlanmak ve aynı zamanda yalnız kalmaktır. Hayatında aşk olmadığı zaman, heyecan olmadığı zaman ve kendisini fiziksel olarak çekici hissetmediği zaman hayatı tam anlamıyla küsecektir. Bu nedenle eğer hayatınızda bir terazi burcu varsa sık sık onun ne kadar yakışıklı ve güzel olduğundan ne kadar çekici olduğundan bahsederseniz onun motivasyonunuzu, motivasyonunu yüksek tutmuş olursunuz. Başak burcunun en büyük korkusu. Evet başak burçları zodiyan, mütevazi, çalışkan ve takıntılı burçlarıdır. Başak burcu için hemen hemen her şeyin mükemmel olması gerekir ve en ufacık bir detayın dahi eksik olması onları huzursuz edebilecekken Birden çok korkuyla aslında bir arada mücadele etmek durumunda kalan Başak Burçları'nın esasında en büyük korkuları işlerin kontrolden çıkmasıdır. Her konuda plan yapan, her konuda organize olmaya çalışan ve her şeyi mükemmel bir şekilde planlamaya çalışan Başak Burçları aslında bu konuda gerçekten çok iyidirler. Ancak zaman zaman kadersel olaylar zaman zaman çevredeki şartları tam olarak hesaplayamamaktan ötürü... Ee, İşler planının dışına çıkabilir. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir ve bu durumda başak burçları kontrolünü kaybeder. Hayatının kontrolünü ve direksiyonunu eline aldığı müddetçe mutlu hisseden başak burçlarının 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık gibi orta ve uzun vadeli planları hazırdır. Bu nedenle son dakika planları ve sürprizlerden asla hoşlanmayacaklardır. Bu videoda burçların korkularından bahsettim. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bundan sonraki bu tarz içerikleri barındıran videomuzun ismi ne olsun ve hangi konuda videolar hazırlayalım. Bu konuda fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna basarak bildirimlerden haberdar olup haftalık günlük ve aylık çektiğim videolardan da Gerekli mesajları alabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.